Bugün 22 Ekim 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay iş hizmet ve sağlık konularını öne çıkarıyor sabah erken saatlerde ay Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e üçgen açı yapacak heyecan ve coşkumuz artarken farklı ve ilginç konular da gündeme gelebilir iş üretim para gibi alanlarda orijinal fikirlerle pratik sonuçlar alabiliriz öğleden sonraki saatlerde ay Balık Burcu'ndaki Neptün'e karşı açıda olacak dağınık ve belirsiz enerjiler Günlük işlerde de karmaşa yaratabilir. Detay gerektiren konularda dikkatli olmalıyız. Akşam saatlerinden itibaren ay, İkizler Burcu'ndaki Mars'ta dik açı yapacak. Sinir ve sindirim sistemimiz hassas olabileceği için, alerjiler ve kronik sorunlar artabilir. Kaza ve sakarlıklara açık olabileceğimiz akşam saatlerinde, ilişkilerde de aşırı eleştirel ve huzursuz davranabiliriz. Duygularımızı kontrol etmeli, sabırsız ve dürtüsel tavırlardan uzak durmalıyız. Başak Burcu'ndaki ay, Gece saatlerinde Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen görünüm yapacak ve 21.17'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Güç ve güven beklentilerimiz artarken aile büyükleri ve otorite figürlerinden destekler alabiliriz. Gece saatleri içe yönelişler ve tefekkürle değerlendirilebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.